Bağımlı kişilik bozukluğu nedir? Tedavisi var mıdır? Ee, bağımlı kişilik bozukluğu e, birçok açıdan başka bir e, kişiye bağımlı olarak yaşayan e, ve ondan kolay kopamayan e, kişilerin e, oluşturduğu e, bir kategoridir. Bu kategorinin içerisinde şimdi hemen buradan ben tanı ölçütlerini de size okuyacağım. Bu kategorinin içerisinde bulunan kişilerin bağımsız karar verme, hareket etme e, kabiliyetleri kabiliyetleri önemli oranda kısıtlanmış vaziyettedir. E, bu grup insanlarla ilişkilerinde özellikle inisiyatif kullanmaları gereken yerlerde inisiyatif kullanamamaktadırlar. Başkasının etkisi altında e, davranabilirler. E, yer yer sosyal fobi hastaları gibi de davranabilirler. Bakın bağımlı kişilik bozukluğuna yakın olan bir başka kişilik bozukluğu, çekingen kişilik bozukluğu, tıpkı sosyal de olduğu gibi ona yakın. Diğeri de obsesif kompulsif kişilik bozukluğudur. Hastalık değil ama kişilik bozukluğu. Bunlar C kategorisi kişilikler olarak geçer. Şimdi hemen tanı ölçütlerine geliyorum. Aşağıdakilerden 5 ya da daha çoğu ile belirli erken erişkinlikte başlayan, ve değişik bağlamlarda ortaya çıkan boyun eğici ve yapışkan davranışlara ve ayrılma korkularına yol açan ilgilenilme gereksinimiyle giden yaygın bir örüntü. Burada önemli olan şeylerden birisi boyun eğici ve yapışkan davranışlar, yine ayrılmaktan korkmak, bir yere bağlanarak kalmak gibi e, özellikler. Bakın. Bunlardan beş tanesi gerekiyor. Onlar nedir? Başkalarından çok öğüt ve güvence almadıkça gündelik kararlarını vermekte güçlük çeker. Yani bağımsız karar alamaz. Bu tabii önemli bir eksiklik. Çünkü hayatta o kadar çok olayla karşılaşıyoruz ki, hayatın temposu o kadar çok yüksek ki her zaman yanımızda bir büyük, bir önemli, bir bilen olmayabilir. Bu durumda bağımlı kişinin karar verme şeyi, süreci Ciddi anlamda aksayacaktır. Yine yaşamının çoğu önemli alanında kendisini yerine başkalarının sorumluluk almasına gereksinir. Yani doğrudan topa girmez. Mesela işte ben burada hani birinci kişi değilim de ikinci kişi olmak isterim gibi bir şey kullanabilir. Tüm eğitimine yetkinliğine vesaireye rağmen bir yerde ikincilik rolünü kabul eder. Diğeri, desteklerini çekecekleri ya da kabul görmeyeceği korkusuyla başkalarıyla aynı görüşte olmadığını söylemekte güçlük çeker. Bu çok ilginç bir şey. yani Kültürümüzde de yaygın bir özellik. Maalesef doğu kültürlerinde böyle. Bazen batı kültüründe, Amerika'da veya batı ülkelerinde biraz abartılı da olsa herkesin kendi fikrine fazlaca vurgulayarak öne sürdüğü de var. Bu da bizim kültürümüzle biraz çelişiyor. Fakat önemli bir şey. Kişinin kendine ait fikrini tüm ortam şartlarına rağmen açıklayabilmesi bir erişkinlik işaretidir ve bu bağımlı kişilik bozukluklarında ağır bir eleştiriye uğrayabileceği korkusuyla veya kabul görmeyeceği korkusuyla fikrini ortaya koymama yaygın bir davranıştır ve tabii ki kötü bir davranıştır. Kişinin gerçek anlamda bir yetişkin olarak davranmasını zora sokan bir özelliktir. Bir başka özellik kendi başına bir işe girişmekte ya da bir iş yapmakta güçlük çeker. İsteğinin ya da yapacak gücünün olmadığından çok kendi yargılarına güvenmediğinden ya da yapabileceğine inanmadığından. Yani bir yerlerde başkasının inisiyatif almasını bekleyerek sürekli bir başkasıyla bir işe girişmeye kalkışır. Asla kendisi girişmez. Bu da bir başka bağımlı kişilik özelliği. Ne oluyor? Bu nedenle başkalarına yapışıp kalabilir. Başka bir özellik, başkalarından bakım ve destek sağlayabilmek için hoş olmayan işleri yapmaya, gönüllü olmaya dek giden ölçüde aşırı uçlara gider. Ben böyle bir örnek hatırlıyorum. Eğitim gördüğüm yıllarda bir sunum yapacaktım. Ve sunum, hani işte diyelim bir saat kadar sonra o salonda bir sunum yapacaksam hala hazırlıklar devam ediyordu. Ee, ve bağımlı kişilik özellikleriyle çok dikkatimi çeken bir yakın e, arkadaşım e, ısrarla bana yardım etme çabası içerisindeydi. Evet gerçekten başkalarına ihtiyaç halinde yardım etmemiz önemlidir. Fakat bunun da bir ölçüsü var. Yani o kadar çok e, bunu talebi dile getiriyordu ki ben de biraz da kızarak tamam o zaman şunları şöyle yap diyerek e, bazı işleri tabiri uygunsa ona verdim. Ama hani işi yıkar gibi değil. Biraz da kızgınlıkla çünkü o kadar çok üzerime geldi ki halbuki kendim yapabileceğim, sürenin bana yettiği ve bir işle meşgulüm bunu müsaade etsin ve yapayım. Şimdi o anı hiç unutamıyorum o arkadaşımla ilgili. Çok tipik bir bağımlı insan davranışı. Dolayısıyla bakın buradaki şeye tam uyuyor. Başkalarından bakım ve destek sağlayabilmek için hoş olmayan işleri yapmaya, gönüllü olmaya giden ölçüde aşır uçlara gider. Yani daha aşağı düzeydeki işleri Yapmaya kabul gösterir. Boyun eğer, başkalarının onu istimal etmesine bu anlamda müsaade edebilir. Ben o arkadaşta bu özelliği çok net olarak görmüştüm. de mesleki eğitim aldığım yıllarda. Şimdi tabii bakınca bu tür bir kişiyle ilişkiyi daha köklü ve daha doğru bir düzenlemenin yolu olabilir. O an sıkışmışlık içerisinde, kızgınlıkla... E, bu ortaya koyduğum tepkimin de doğru olmayabileceğini görüyorum. Fakat e, bağımlı bir kişinin nasıl ortamda kendini aşağı ve düşük bir pozisyona düşürebileceğini göstermek açısından hiç aklımdan geçmeyen bir örnektir. E, altıncı madde, kendisine bakamayacağına ilişkin aşırı korkuları yüzünden tek başına kaldığında kendisini rahatsız ya da çaresiz hisseder. Bir de böyle bir şey var. Yani sanki hayatta her birimiz... Çok ciddi bakım almak zorundaymışız gibi tabii ki destekler alacağız ama yalnız kalmaktan aşırı bir korkuya kapılır ve çaresizlik hisseler bu nedenle de sürekli birlerine yapışmaya çalışabilir. Yine ben aynı o arkadaşımızı o yıllarda hiçbir yerde tek başına yürürken görmedim mesela. Hiç kimseyle samimi ve gerçek bir arkadaşlık geliştirdiğini de görmedim ama yapıştığı insanlar vardı. Çok ilginç bir şey yapıştığı insanlar. Ya, bu, doğru kelime bu. E, orada derin bir dostluk vesaireden bahsetmek mümkün değil ama çaresiz kalacağı korkusuyla insanlara yapışırdı. Başka bir madde yakın bir ilişkisi sonlandığında bir bakım ve destek kaynağı olarak üvedilikle başka bir ilişki arayışına arayışı içine girer. Yani o ilişkisiz geçen zamana tahammül edebilemez. Koştur koştur başka bir ilişkiyi aramak zorunda kalır. Başka bir madde, kendi kendine bakmak durumunda bırakılacağı korkularıyla gerçekçi olmayan bir biçimde uğraşır durur. Yani yalnız kalacağı, fantazileriyle işte ben kendimi nasıl idare edeceğim, kendimi nasıl sürdüreceğim şeklinde yoğun korkularda yaşayabilir. Bağımlı kişilik bozukluğu da bu. Tedavisi var mı? Evet, kişilik bozukluğunun önemli bir kısmının gerçekten çok derinlikli bir tedavisi maalesef yok. E, kişilik bozuklukları için özellikle bilişsel davranışçı terapilerden e, destek alınabilir ama onların da sınırlı olabileceği yerler var. E, bu kişilerin kullandıkları şemaların, kalıpların, düşünce kalıplarının e, yanlışlığının zaman içerisinde onlara gösterilmesi tedavi sürecinde bunu fark etmeleri e, nispi bir değişikliğe yol açabilir, bunun e, sonuçlarıyla baş etmeleri bir miktar sağlanabilir fakat e, bu tür bir psikoterapi sürecine de girip sürdürüp değişikliğe açık olabilecek hasta sayısı da çok kısıtlıdır. Yine bu alanda tedavi faaliyeti gösteren kişiler arası ilişkiler psikoterapisi benim üzerinde daha yoğunlaştığım bir tedavi kişilik bozukluklarını tedavi etmez fakat kişilik bozuklukları nedeniyle ortaya çıkan bazı iletişim problemlerini, ilişki sorunlarını çözme konusunda yetkin bir tedavidir. Ama köklü bir biçimde kişiliği tümüyle değiştiremez. Özetle bazı ilaçlar ve psikoterapi yöntemleriyle nispi ilerlemeler kat edilebilir. ama bağımlı kişilik bozukluğunun kökten tamamen ortadan kaldırıldığı bir psikoterapi ben şu anki bilgilerimle tam olarak bilmiyorum.